Sevgili öğrencilerim merhabalar dostlar Şimdi çemberde uzunluğun tarama testini gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzla birlikte hemen vira bismillah diyorum ve ilk sorumuzla başlıyor Şimdi köşe taşında çözdüğümüz soruların burada toplu karmasını görüyoruz arkadaşlar daha çok O yüzden burada yapacağım hamlelerin hepsini köşe taşlarında zaten detaylı bir şekilde anlattık yani çözemediğiniz soru, işte kaçıncı soruysa o köşe taşına bakarsanız hemen orada ayrıntılı bir şekilde daha iyi öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi burada ne yapıyorduk kardeşlerim? Burada hemen şu çemberimizin merkeziyle dörtgenin çembere dokunduğu noktayı birleştirip biz buna yarı çap diyoruz. Bu bir. Bakın dörtgen şurada da dokunuyor çemberimize. O halde burayı da birleştirelim. Ve buna da yarı çap olduğunu söyleyelim. Şimdi şurası toplamda yedi buçukmuş. O halde şuraya da yedi buçuk diye yazalım. Ve bakın burada 15'in yarısı 20'nin yarısı 15, 20, 25 üçgenimiz vardı bizim. Demek ki 15'in yarısı 20'nin yarısı ise bu da 25'in yarısı olacak. Yani yarı çapımız 25 bölü 2 çıktı arkadaşım. O da 12 buçuk tabii ki hemen şuraya 12 buçuk yazalım. Yarı çapımız 12 buçuk. Şimdi... Şuradaki K dediğim uzunluğu bulacağım. Yani OA uzunluğunu bulup oradan da X'e ulaşacağım dostum. Önce OA'yı bulalım. Tabii ki OA'yı bulabilmem için de şurada bakın bir dik üçgen var. Burada mecbur bir Pisagor bağımsı yapmak zorundayım diye düşünüyorum. Şimdi Pisagor'u yaparken de şuna dikkat edelim. Bakın şurada bir 3,5 var. Yani kaçın yarısı? 7'nin yarısı var arkadaşlar. Şurası 7'nin yarısı. E burası 25'in yarısıysa 7, 24, 25 üçgenidir bu diyebilirim gönül rahatlığıyla. 7, 24, 25 üçgeni. O halde 7'nin yarısı 25'in yarısıysa burası da 24'ün yarısı olacak yani 12. Tabii ki dikdörtgenimin bu kenarı 12 ise üstteki kenarı da 12 olmak zorunda. Demek ki x Ceyhan han olacak yapıştır gelsin. Geldik ikinci sorumuza. Bu soruda arkadaşım çemberde kiriş görünce hiç düşünmeden kirişin tam ortasına bir kere dikmemizi indirecektik. Bu birinci hamle. Bir de ikinci hamlemiz vardı. Kirişin uç noktasıyla merkezi birleştirecektik. İşte onu da yapalım hatta. Bu da bizim yarıçapımız olacak. Şimdi bu bir kere tam ortaya düştüğü için yani şuraya ben bir K harfi verirsem K A B'nin tam ortası AB uzunluğu toplamda 12, 6-6 bölmek zorunda. Yani şuraya 6 yazalım, şuraya da 4 kaldı dostum. Ve bakın burada bir dik üçgen çıktı. 3, 4, 5 dik üçgenidir bu. Hemen şuradaki dik üçgende yine bizim sevdiğimiz, bizim için özel olan bir dik üçgen. 3 ile 6 kenarları, yani biri diğerinin iki katıysa, hipotenüsümüz küçük olanın kök 5 katı olacaktı. OB uzunluğu 3 kök 5, yani çemberin Yarı çapı 3 kök beştir. Cevap Denizli'den geldi. Üçüncü soruyu okuyorum. Bir 30 derecemiz var. Olduğuna göre çemberin yarı çapı kaç santimdir diye bir soru sormuş. Şimdi 30 karşısındaki yayın ölçüsü 60 derece. Şimdi bu 60 derecenin önündeki kirişi de çizelim biz arkadaşlar. Ve şunu söylemiştik. 60 derecelik bir yay parçasının önündeki kiriş daima yarı çapın uzunluğuna eşittir. Bunu kısaca hemen... R'yi bulmak istiyorsanız 60'ın önündeki kirişin uzunluğunu bulmanız yeterlidir diye söylemiştim dost. Şimdi gelin önce bu kirişi bir bulalım. Şuradan dik indirelim. 30'u gördüğüm için karşısına hemen diklik indirdim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 köküçtür diyorum. Şuraya da 4 3 olduğu için kök 3 kaldı. Hadi şuradan da Pisagor'umuzu çakalım. 3'ün karesi 9, köküçün karesi 3, 9, 3 daha 12... R eşittir kök 12 yaptı demek ki iki kök çıktı çemberin yarıçapı. Hem yani neden hocam R direkt buradaki kirişe eşit? Onu da şöyle ispatlayalım. Bakın şöyle çizdiğinizde 60 dereceyi gören merkez açımız da 60 derecelik bir ölçüye sahiptir ve bu yarıçap bu yarıçap olduğu için bu artık eşkenar üçgene döner. R R bu kenarda R olur. Dolayısıyla 60'ın önündeki kiriş Kesinlikle yarıçapa her zaman eşittir deriz. Dördüncü sorumuz. iki tane kirişimiz var ve bu iki kirişin arkasındaki yayların ölçüleri toplamda 180 derece. Hemen ne yapıyorduk köşe taşında? Bunların ikisini şöyle ucuca ekliyorduk. Bakın şu 5 santimlik kirişi tuttum buraya getirdim. Ve şurası işte CD kirişi olsun. Burası CD kirişi olmuş olsun. Ve biz artık şunu biliyoruz. Bu iki kirişin Arkasındaki şu kırmızı yaptığım yayın ölçüsü 180 derece. E ne zaman 180 derece oluyor bir yay? Çap çizildiğinde çap bizim dairemizi ikiye bölüyordu. Demek ki şu D ile B'yi birleştirdiğim zaman burası kesinlikle merkezden geçecek ve çap olacak. Şimdi bize neyi soruyor? Çemberin çapını soruyormuş zaten. Biliyoruz ki çapı gören çevre açı kesin 90 derece. Hemen şuradaki dik üçgenden... Bakın az önce de karşımıza çıktı. Biri diğerinin iki katı olduğunda... ...hipotenüs küçük olanın kök 5 katı. Yani 5'in kök 5 katıdır. Çap. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, beşinci soruyu çözüyorum arkadaşlarım. Dondurma kuralı yapacağımız ki... ...üç tane dondurma kuralı yapacağız hatta burada... FKL PKL PKL üçgenin yani şu üçgenin çevresini bizden istiyor dostlarım PA'yı 24 vermiş hemen birinci dondurmayı yapalım isterseniz PBD 24 olacak diyelim şimdi küçük dondurmalarımızı görelim bakın Kastamonu noktasından bir KT bir de KAT'yı çizilmiş bunlar eşit yani buna X dediğimde bu da X hatta şurası 24-X şu L noktasından bir teğet buraya, bir teğet buraya çizilmiş. Buna Y dersem bu da Y. Hatta şurası 24 eksi Y. Şimdi üçgenimin çevresini bir toplayayım. Bakın neler var. Şu kenarda 24 eksi X var. Artı. Şu kenarda 24 eksi Y var. Artı. Üçüncü kenarımda da X ve Y var. Yani X artı Y var. Benden bu isteniyor. Bakın eksi X artı X'i. Eksi Y artı Y'yi götürdü. Cevabımız 48 çıktı. Bunun çok benzerini üniversite sınavında sormuşlar. Bir 10 yıl mı ne kadar önce sormuşlar arkadaşlar. Biz kısaca bunu derste öğrencilerimize anlatırken hani böyle bir soru çıkmaz diyoruz. Çünkü daha önce sorulmuş çok basit. Direkt olayımız şuradakinin iki katıdır. Yani şu büyük teğetlerin PA var ya ya da PB onlardan birinin uzunluğunu biliyorsan çevre direkt onun iki katı çıkar her zaman deriz ve da üstünde durmayız arkadaşlar evet 6. sorumuz o merkezli çember bakın hemen dedik ki bir kiriş görünce bc bir kiriştir tam ortasına dikmeyi indirin her zaman bu tam ortaya düştü Teğet görünce hiç düşünmeden TT yarı dik indirin dedik şurası 6 şunlara da bir harf verelim kk dersek bakın şurası toplamda ne oldu arkadaşım k artı 2 o halde burası da K artı 2. Şimdi bundan sonrasında soruyu çözmek için iki türlü işlem yapabilirim. Birincisi kuvvet alma. ikincisi de Pisagor bağımsızıyla ben bu soruyu çözerim dostlarım. Kuvvet almayı ilerleyen köşe taşlarında görmüştük. Muhtemelen burada da kuvvet almanın sorusu çıkacak karşımıza. O yüzden ben şimdilik kuvvet alma dışında e, Pisagor bağımsızıyla yapmayı göstereyim. Şimdi şuradan kirişin ucuna yarı çapımı çizdim. Ve bakın biz yarı çapı şurada K artı 2 olarak bulduk. O yüzden burası da K artı 2. Hemen şu dik üçgende 6 varsa 8 10 olabilir mi diye düşünüyorum. K'ya 8 dersem burası 10 oluyor mu? Oluyor. O zaman 6 8 13 genidir. Yarı çapım 10 çıkar. Zaten yarı çapı soruyormuş. Cevap Adana'dan geldi. Evet, yedinci soru. Önce soruyu okumadan önce şu yapılması gereken hareketleri bir yapalım. Bir kere merkezden tam teğet olduğu noktaya yarıçapı dikindirelim. Yine aynı şekilde tam şuraya da yarıçapımızı dikindirelim. Bunlar r, r. Ha, hatta r kök 2 mi vermiş? Evet, o e kök 2ymiş. O halde R'miz kök 2. Bu da kök 2. Bu da kök 2. Tabii ki şurası da, tabii ki şurası da kök 2 olmak zorunda. Şimdi şurayı bir Pisagor yapabiliriz istersek burada. Bakın 2'nin karesi 4, kök 2'nin karesi 2, kök 6 geldi. Şuranın uzunluğu toplamda kök 6. Belki bir işimize yarar diye yazdım arkadaşlarım. Evet devam edelim. Dik üçgeninde TKT'tir falan filan diyor. Olduğuna göre KCX nedir diye de bir soru sormuş. X de şurası arkadaşlarım. Şurada görüyoruz. Şimdi şu üçgeni de şöyle bir tarayayım ben. Dostum sanki burada bir benzerlik yapabiliriz değil mi? Şimdi üçgende benzerliği anlatırken şöyle demiştim ben. Bir soruda iki veya daha fazla dik açı görüyorsanız, dik üçgen görüyorsanız aklınıza bir AB90 yazarak benzerlik yapmak gelsin demiştim. Bakın AB90 yazdım. Şimdi bu A ile şuradaki açımız yöndeş açı olduğu için bu da A. Şurada bir 90'ımız var o halde burası da B. Bir benzerleyelim arkadaşlarım. Bakın burada A'nın karşısında 2 var. Bölü. Burada A'nın karşısında kök 2 var. Eşittir. Burada B'nin karşısında kök 2 var. Burada B'nin karşısında da x var. Hemen içler dışlar yapıyorum. 2x eşittir. 2 x eşittir. 1 geldi. Sorumuzun cevabı Adana'dan çıktı. Evet çayımızdan da bir yudum aldık. Hemen çevirdik arka tarafı. Ve 8. soruyla da devam edelim arkadaşlarım. Şöyle güzelce bir koyalım 8 numarayı. Bakalım ne diyor. Şimdi iki tane çember var. Birinin çapı 5 diğerinin çapı 9 santim. Şunun merkezini şöyle bir yerde işaretleyelim. Tam ortaya düşsün 5 bölü 2. 5 bölü 2 de burası olsun merkezden teğeti görünce hiç düşünmeden tt dikmemizi bir kere ineceğiz bu da 5 bölü 2 a ile d'yi birleştirirsen çapı gören çevre açı olduğu için bu da 90 zaten sorunun da çoğunluğunu bitirmişiz arkadaşım biz bakın şimdi neler geldi karşımıza şimdi şu uzunluğun toplamını bir yazayım 2 kere 4 8 5 daha 13 bölü 2 burası Bak o zaman burası kesin altı. Nereden biliyorsun öğretmenim? Şu dik üçgene bir bakın. 5 bölü 2 yani 5'in yarısı. 13 bölü 2 yani 13'ün yarısı. 5, 12, 13 üçgeninin yarısı. O yüzden buraya 12'nin yarısı yazdım arkadaşım. Şimdi bir de benzerlik yapacağım. X'i buradan patlatacağım. Şuradaki kenarların oranına bakın. 13 bölü 2'ye 5 bölü 2. 13 bölü 2'ye 5 bölü 2 eşittir. Buradakilerde 6'ya x. İşte benzerliğin kuralını yazdım. Bölü 2'ler gitti. 13 x eşittir 30. x eşittir 30 bölü 13'ü paketledik. Evet 9. sorumuz. Bf bölü ae oranı nedir diye soruyor. Öklik çakacağız arkadaşlar bu soruda da. Önce şu oranı bir yerleştirelim. ac'ye 1k. DB'ye 2K deyin diyor. Şimdi BF şuna X diyelim. AE buna da Y diyelim. Şimdi dostum bir tanesini de gösteriyorum şöyle kurşun kalemle çizmeye çalışayım. Şimdi önce X'i bulalım hatta. Şu AF'ye birleştirirsem şurada çapı gören çevre açı oluyor 90 derece. Ve diklikten diklik indiği için ben burada ökliti çakabiliyorum. Hemen öplit neydi? Yan kenarın öpliti bakın. X kare eşittir. Kendine yakın olan parça 2K çarpı hipotenüsümün tamamı. Yani BA diyelim biz ona. BA. Şimdi aynı muhabbeti şuradan bir EB'yi çizdiğimde. Bakın burası yine çapı gören çevre açı 90 derece olacağı için. Yine diklikten diklik indi ve ben yine öpteti çakabiliyorum hemen. Onu da yapalım. Bu sefer y kare eşittir. Yakın olan parça k çarpı hipotenüsün tamamı yine ba. İşte bunları da şöyle birbirine böldüğümüzde ba'lara bay bay, k'lara bay bay, x bölü y'nin karesi eşittir. 2 çıktı. Bize de x bölü sorduğu için her iki tarafın karekökünü aldım, kök 2 geldi arkadaşım. Sorumuzun cevabı. Bakın bu soruda artık alıştık artık arkadaşlarım. Yapacağımız şeyler belli. Bir kere bir, teğet olduğu noktaya yarıçapı kesin dik indireceğiz. Yani artık soruyu okumamıza bile gerek yok. Bunlar kesin yapılacak hamleler dostlarım. İşte AB'ye 18 vermiş, bu bir dikdörtgenmiş. AD de 16 tamam, dikdörtgenin kısa kenarı 16 uzun kenarı da 18 birimmiş. Bunları da biliyoruz. Olduğuna göre çemberin yarıçapı nedir diye soruyor. Şimdi başka ne yapacaktık? Bakın şurada bir kiriş var. D K diyelim hadi buraya. Bu kirişi kesin ikiye bölecekti, değil mi? Dikme indirirsek. Şurası kesin ikiye bölecek. Bakın bu tarafta da bir kiriş var. Şuna da D M diyelim. Bu DM kirişi de kesinlikle ikiye bölünecek. Bu diklikleri çizdiğimiz vakit tabii ki. Buna göre de çemberin yarı çapı nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi neler yapalım diye düşünelim şöyle bir bakalım. Şimdi şurası R, şurası R, şurası R, şurası R. Buraya 16 eksi R kaldı. Burası da 16 eksi R. Demek ki şurası da 16 eksi R. O zaman burası da 16 eksi R. Ee, şurası 18 eksi R. O zaman bu da 18 eksi R. Hatta, hatta, hatta, hatta ben şu orduyla denizliği birleştirirsem bu da benim R dediğim yarıçam. İşte size şuradan, dik üçgenimizden soruyu gömebilirsiniz artık arkadaşlarım. Hatta bakın 16'dan bir şey çıkıyor. 18'den bir şey çıkıyor. 16 18 6, 8 13 geni diye bir deneyin hatta siz bence. R'ye 10 verdiğinizde bakın gerçekten de 6 ee, 8 10 olduğunu fark edeceksiniz he? Zaten R soruyu en kötüsü ben olsam hiç Pisagor'lu uğraşmayın diye söylüyorum arkadaşlar. R'ye A şıkkından B şıkkından C şıkkından tek tek deneyerek giderim. Yani hangisi artık sağlıyorsa onu da işaretlerim. Cevap zaten 10 dedik. Evet 11 numaradayız arkadaşlarım. TVK teğet değme noktalarıdır. Tamam zaten TDM değme noktalarını hemen şeyle birleştireceğiz bir kere Burası 8 zaten şu da kesinlikle 8 değil mi arkadaşım? İlk dondurma kuralından ve iki teğetin kesim noktası ile merkezi birleştirirsek bu her zaman açı ortay olacaktı. Şuraya da 8 eksi x yazalım. Bunu da bir söylemiş olalım. Buna göre x kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi. Evet düşünüyoruz arkadaşlar. Bu açı ortay teoremini bir kere Yapabiliriz diye düşünüyorum Maçı ortay 8 bölü 8 eksi x Şurası bölü şurasıdır diyebiliriz Şu TETM noktalarına da bir yarı çapımızı da dik indirelim şöyle Bunlar da belki bir işimize yarar Şurası R Şimdi şurası da R Bakın burada bir ikiz kenar üçgen çıktı arkadaşlarım Belki bir işi yine yarayacak Şurası da 90 derece Onu da bu arada söyleyelim TETM dikiner Şimdi şuraya A diyelim. Şurası A. Tersten burası da A. Ee, başka, başka, başka, başka. Şuraya B yazalım. Burası da B. A ile B'nin toplamı 90 oldu. B var. Burası 90 şurası da A. B var. Burası 90 şurası da A. Ve bakın ne çıktı arkadaşlarım? R, R, R. Yani burası bir eşkenar üçgen çıktı. O zaman A demeyelim. 60 yazalım biz buna. Şuraya da 30 kalsın şuna da 60 yazalım. Buna 60 yazalım. Buna 60 yazalım. Şurası 30. B'lerde 30 oldu. Şimdi 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı yani şurası 4 olacak. Yani 8 x dediğim şey 4. O zaman x de 4 geldi. Evet şuna bakıyoruz. Şimdi bir kere hemen iç düşünmeden yapacağımız şey bir kere bu dik yamuk. Şurası 90 derece. Çünkü burası da 90 oldu değil mi? Dik yamuk olduğu için. Şuradan hemen T noktasına da dikliğimizi indirelim. 6'yı ve 2'yi gördünüz değil mi arkadaşlarım? Bize de X kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi şurası benim çemberimin yarıçapı. Şurası da R, şurası da R. Arkadaşlar şurayı gördüyseniz 6, 8, 13 yeni çıktı yine. 6'dan dolayı söyledim. R'ye 8 verdim. Gerçekten de burası 10 oldu. r 8 dik yamuğum gereğinden dolayı şuradan aşağıya dikliğimi indiriyorum burası x şurası 8 eksi x şurası da 8 oldu şimdi ister benzerlik yaparak buluruz sorumuzu istersek de başka ne yaparız başka da bir şey yapamayız zaten mecbur benzerlik yapacakmışım hadi yapalım şuraya a 90 b a şurada 90 var buraya da b yazıyorum ve bakıyorum A'nın karşısı burada 8. Kırmızı üçgende, onu da kırmızıyla şöyle tarayayım Kırmızı üçgende de A'nın karşısı 8. Benzerlikten öte eş üçgen çıktı değil mi bunlar arkadaşlar? O zaman bunların 90'larının karşısı hatta B'lerinin karşısı da eşit. Yani buradaki B'nin karşısında 6 varsa şu B'nin karşısında da 6 olacak. Yani 8 eksi X dediğim yer 6. Dolayısıyla X 2 olmak zorunda diyeceğim ama... Aa, pardon, burası 10 x ya. Çok özür dilerim arkadaşlar. 8 şuraya kadardı. 8 x şu ara. Şurası 8 x. Yani toplamda 10 x burası. Evet, x demek ki 4 çıkacak. Allah'tan 2 yok şıklarda. Hemen tavşan gibi zıplamıştık. Evet, 13 numara bizim çok klasikleşmiş bir soru tipimizdir artık. Yani şu iki çemberi teğet görüyorsun. Hatta bakın 14. soruda da aynısı var. Hiç düşünmeden bu çemberlerin merkezlerini ve teğet oldukları noktayı birleştireceksin. Bu bir. İki. Teğet gördüğün noktaya hemen yarıçapı çapı dik indireceksin. Bunları da yapalım. M merkezi teğet noktası t Buna göre iki noktasında teğet olan M merkezi çemberin yarıçapını soruyor. Şuna R yazalım. R'yi soruyor. Buralarda R, R. Şimdi şurası 8 eksi R oldu değil mi? Şurası da R oldu. Şuradan aşağıya bir diklik indirdim. Burası da R Şurası 8 eksi R. Dostum burası 9 dediğimiz yer neresi? DC'nin C'nin tamamı 9. Yani ABD de 9. 9 şurası da 4,5 yapar. Burası da 4,5 yapar. O zaman şuraya da 9 bölü 2. Yani 4,5 eksi R yazalım biz. Hatta şuraya da 4,5 yazalım. Yani 9 bölü 2 yazalım. Artık şuradan Pisagor bağıntısını kullandığın vakit Sorunun cevabı gelecek. Biraz uzun sürecek ama arkadaşım yani yapacak da bir şey yok. Üf gibi duruyor. Yani özel bir dik üçgendir çok yüksek ihtimalle diye düşünüyorum ama onu da bulmak da hani sıkıntı. 4-9 bölü 2'ler falan var ya. O yüzden onları bulmak sıkıntı diyorum. Aslında ee, kesirli olmasaydı kesin özel bir dik üçgendir deyip hangi özel dik üçgen diye düşünmeye başlayabilirdim. Şöyle yapalım. Şimdi bu dik üçgeni şuraya ben bir daha çizeyim. Şıklardan gitmeye çalışalım. Şimdi 1 olsaydı burası 7 oluyordu değil mi? 8-R dedik ya. buçuktan 1 çıktı burası 3.5 oluyordu. 4.5 bir daha burası 5.5 oluyordu. Şimdi 2 katını alalım. 7, 14, 11. Yok böyle bir üçgen. Demek ki 1 değil. Sonra 1.2'den önce 2'yi deneyelim. 2 deseydik burası 6 oluyordu. 4.5 ile 2'nin toplamı 6.5 oluyor. 4.5 ile 2'nin ee, toplamı şey, 4.5'dan 2 çıkarsa burası 2.5 oluyor. 4.5 ile 2'nin toplamı da 6.5 yapıyor değil mi? 4.5 ile 2'nin toplamı da 6.5. Aa bak bu oldu lan. 2 çıktı sorunun cevabı. Bak 2.5 5'in yarısı 12'nin yarısı 13'ün yarısı. 5-12-13 üçgeninden 2 sağladı. İyi Pisagor'dan kurtulmuş oldu. 14. Yine aslında soruyu okumadan önce şu yapılması gereken hamleyi yapalım. Şimdi teğet görünce teğete yarıçapımızı dikindirelim 1. Şu teğet noktası ve merkezi düz birleştirelim. Bu 2. Bir de şurada teğet noktası merkez merkez var. Burası da dümdüz birleşecek. Bu da 3. Evet. İşte te çemberin içine çizildi. M merkezli çemberin yarıçapı 2. M merkezli çemberin yarıçapı 2 ise şuralara 2 2 yazalım. Olduğuna göre OB yani büyük en büyük çemberin yarıçapı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi şuna R diyelim şuna R diyelim şurası da R olsun. Bakın büyüğünün yarıçapı 2 r çıktı şurası 2R. Şu da toplamda 2R. Buraya da 2R-2 kaldı arkadaşlar. 2R-2. Şimdi şuradan da normalde şu 2R-2 ile R-2 her seferinde eşit geliyor birbirine dostlarım yani bunlar her zaman eşit olmak zorundalar ama biz yine tabi normal yolla çözmeye çalışalım köşe taşında çözmüştük bunu zaten eşit olduklarını ispatlamıştık şimdi şuradan bir dikme indirdim 2 ise şurası 2 şurası R-2 oldu arkadaşım şimdi bir Pisagor buradan yapacağım <gülüyor> bir Pisagor buradan yapacağım ve iki pisagor bağımsında da ortak olan şuna H diyelim H kenarını Eşitleyeceğiz dostlarım. Şimdi buradan h kare neye eşit olur? Hipotenüsün karesi eksi r eksi 2'nin karesi. Yani şurada yazayım hatta. r artı 2'nin karesi eksi r eksi 2'nin karesi eşittir h kareyi. Peki şuradan h kareyi çekelim dostlarım. Buradan da 2 r eksi 2'nin karesi. Eksi 2'nin karesi yani 4. Bu da h kareye eşit. Dolayısıyla bu ikisi birbirine eşittir diyorum. Ve buradan r'yi hemen bulmaya çalışıyorum arkadaşlarım. Gelin birlikte bulalım r'yi. Evet nece ne şimdi r'yi bulmak için? Mecbur açacağız bunları. Şuradan açalım. Birincinin karesi r kare. Artı ikincinin karesi 4. Birincili ikincinin çarpımının iki katı 4r. Şimdi burada birincinin karesi r kare. Önünde eksi olduğu için eksi r kare. İkincinin karesi 4, önünde eksi olduğu için eksi 4. Birinci ile ikincinin çarpımı eksi 4r, önünde de eksi var, artı 4r. Eşittir. 2r'nin karesi 4r kare. 2'nin karesi 4. Kare. 4. Birinci ile ikincinin çarpımı 4r, bir de 2 ile çarpıyorum, 8r ama eksi 8r. Bir de eksi 4 var. Şimdi sadeleşenlere bir bakalım. R kare, r kare gitti. Şimdi arkadaşlar merhabalar, ee, ben dün bu tarama testine başladım. Tam bu 15. soruya geldiğimizde bir misafirim gelmişti. Orada videoyu durdurmak zorunda kaldım. Tabi videoyu durdurunca da o video ee, ayrı bir video oldu. Bu da ikinci video gibi oldu. Bunların ikisini birleştirip bir video şeklinde ben tarama testini komple atmayı düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi kaldığımız yerden 15. sorudan vira bismillah diyelim, devam edelim. Bir okuyorum soruyu. Diyor ki şurada bir oran vermiş. AD'ye 3K yazın diyor. AE'ye de 4K yazacaksın diyor. AE tamamı yani buraya da 1K yazacağız. Hatta X yazmışsa biz de buraya 3X yazalım. Böyle bir şekilde yazdık. Buna göre X kaçtır diye bir soru soruyor dostum. Kuvvet alımı yapacağız burada. Dış noktadan kuvvet alımı. Şöyle demiştik. çemberi olan birinci uzaklığı bu noktanın çarpı. İkinci uzaklık. Kuvvet alma böyleydi. iç de olsa dış da olsa biri teğet de olsa arkadaşlarım bu doğrulardan biri teğet de olsa hep aynı mantıkla yapıyoruz. Birinci uzaklık çarpı ikinci uzaklık. Şimdi alttaki doğru içinde birinci uzaklık 3x ikinci uzaklık 4x deyip bunların da çarpımını birbirine eşitleyeceğiz. Şimdi üstteki kuvveti alalım. Birinci uzaklık 4'tü çarpı ikinci uzaklık tamamı yani 9 Eşittir. Geldik buraya. Birinci uzaklık 3x çarpı ikinci uzaklık tamamı yani 4x. Hemen şu dörtleri silelim. Buradan bir de üçe bölelim her iki tarafı. 3 eşittir x kare geldi. Dolayısıyla x eşittir kök 3 çıktı. Cevabımız Adana'dan geldi. Evet, 16. sorumuza bakalım şimdi arkadaşlarım. Buna göre x kaçtır diye bir soru sormuş. Yine bir kuvvet alımı yapabilir miyim diye bakıyorum. İstersek yaparız kuvveti ama sonuç çıkar mı tam emin olamadım. Biz şu mantıkla hareket edelim dostlarım. Bakın AE dediğiniz şey çemberin içinde bir kiriştir. Ve biz kiriş gördüğümüzde hiç düşünmeden kirişin tam ortasına dikmeyi indirecektik arkadaşlar. İşte bu dikmeyi indirdim. Bu benim Kirişimi kesinlikle ama kesinlikle iki eşit parçaya bölecekti bu dikme. Şimdi yarıçap uzunluğumuzda 6 vermiş. Buraya da 6 yazalım. Sonra dostum bakın burada 6 var, 8 var. Şuranın uzunluğunun da 10 çıktığını gördük. Evet, bunları yaptıktan sonra şimdi istersek kuvvet alabiliriz. Kuvvet alarak soruyu çözebiliriz dostlarım. Ya da isterseniz bir öklit bağıntısı yardımıyla da soruyu her türlü gömebilirsiniz. Biz öklitle yapalım arkadaşlar. Bakın şurada diklikten diklik indiği için bir öklit yapabilirim. Şuraya ben bir y yazayım. Şurası da y oldu. 6'nın karesi y çarpı hipotenüsün tamamı yani 36 şey 10. 6'nın karesi nedir? 36 eşittir y çarpı 10. Demek ki 3.6 çıkacak. Y dediğimiz uzunluk. O halde şuraya 3.6 yazıyorum. Tabii ki burası da 3.6 olacak. Toplam 7.2 yaptı. X'e de 10-7.2. Yani 2.8 sorumun cevabı Bursa'dan geldi. Evet 17 numaralı sorudayız. Bakın şurada bir T, -t noktası görüyorum. Soruyu okumadan önce hemen bu T'e bir dikmemi indireyim. Şurada bakın kirişe bir dikme inmiş. Bu kesinlikle kirişi ikiye bölmüştür. Hemen bunu gösterelim. Başka? pH'i 7 vermiş. pH. Görelim orayı. pH neresiymiş? Yani şuraya kadar olan kısım 7. Şurası. Demek ki şurası 7 eksi x. O halde burası da 7 eksi x. Evet. Burada kuvvet alımını çok rahat gösterebilirim dostum. Bakın dışarıdaki bir noktadan... Üstteki doğru için kuvvet alıyor. Birinci uzaklık 2 kök 10. ikinci uzaklık da 2 kök on. O zaman birinci uzaklıkla ikinci uzaklığın çarpımı iki kök 10 çarpı iki kök 10. Yani kısaca iki kök onun karesidir. O da 4 çarpı 10'dan 40 yapar eşittir. Şimdi alttaki doğruya göre kuvvet alalım. Çembere birinci uzaklığı noktamızın x. Çarpı ikinci uzaklık şuranın tamamı. Yani buraya kadar 7 idi. Bir de 7 eksi x e ekliyorum arkadaşlarım. O halde 14 eksi x geldi. Buradan x'e 4 desem burası 10 oluyor. 4 çarpı 10 sağlıyor. Demek ki x 4'tür diyebiliyorum. Arkadaşlar sakın ha burada hemen içe dağılma özelliğini kullanmayın. Yalandan yere ikinci dereceden denklemle muhatap olmayın. Bence en güzeli deneyerek bulmak. Evet. Burada da bir iç kuvvet var. Edirne noktasının iç kuvvet olduğunu görüyorum dostlarım. İki tane kiriş kesiştiği zaman iç kuvvet alabiliyoruz. Şimdi önce dc doğrusuna göre iç kuvveti alalım. E noktasının birinci uzaklığı 2 iki, ikinci uzaklığı 12 iki. o halde 2 çarpı 12 eşittir. Şimdi diğer doğruya geçtim. AB doğrusuna birinci uzaklık x ikinci uzaklık 8 yani x çarpı 8'e eşit olacak burası 24 yaptı 8 ile sadeleşirse 3 kaldı x eşittir 3 sorumun cevabı geldi Evet geldik 19 numaraya bakın yine bir 3 kuvvet görüyoruz dostlarım Fransa noktasında iki tane kiriş kesişmiş ama şu cd kirişini görüyorum bakın d'de de c'de de çembere dokunmuş fakat OE tam olarak bir kiriş değil. Sadece Edirne noktasında dokunmuş. O yüzden ben şöyle çemberin tamamını çizip bunu devam ettirirsem şu şekilde. Bakın şu noktada da K noktası diyelim buna. K noktasında da çembere ikinci dokunuşunu gördük. Yani şu da bizim diğer kirişimiz. İç kuvvet almak için lazım olacak bize. Şimdi şu OF'ye X diyelim bize çemberin yarı çapını soruyor. Yarı çapımız X artı 2 oldu. O halde burası da X artı 2. Hadi Fransa noktasına göre kuvvet alıyorum 3 çarpı 8 eşittir diğer doğruya göre kuvvet alalım 2 çarpı şuranın tamamı 2 çarpı tamamı dediğim yer x artı 2 ile x'in toplamı yani 2x artı 2 işte buradan x'e ulaşacağız dostlarım önce bir 2'ye bölelim 2'ye bölelim 12 olur burası toplamda 24'tü 12 oldu 2x artı 2'ye eşit oldu. 2'yi buraya alırsak 10 eşittir 2x oldu. x eşittir 5 geldi ama zıplamayacağım hemen cevap 5 değil. Çünkü bana yarıçapı soruyordu ben x'i buldum. x artı 2'yi soruyordu cevap Edirne'den geldi. Evet bakın bir dikkatsizlikle soruyu az daha kaçırıyorduk. Evet. C elemanıdır AB. 12 ile 3'ü gördüm. C noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu nedir diye soruyor. Biz şöyle öğrenmiştik bunu. Çemberin içindeki bir noktadan geçen en kısa kiriş tam o noktada 2'ye bölünen kiriştir demiştik. Yani şöyle bir kiriştir bu. Tam bu C noktası bu kirişi 2'ye bölüyorsa işte bu kırmızıyla çizdiğim kiriş bizim en kısa kirişimizdir. En uzun kiriş hangisiydi hocam? C noktasından geçen. Bütün noktalardan geçen en uzun kiriş çaptır arkadaşlar. O da çap olacaktı. Şimdi gelin buradan bir kuvvet alalım. Şunlara x, x diyelim. Bakın birinci uzaklık x, ikinci uzaklık da x. O halde x çarpı x yani x kare eşittir. Birinci uzaklık 3, ikinci uzaklık 12. 3 çarpı 12'den 36'ya eşit. Demek ki x eşittir. 6. Yine zıpladım arkadaşlarım. Cevap 6 değil. Çünkü bana kirişin tamamını soruyor. 2x'i soruyor. 12'yi işaretleyeceğiz tabii ki. Evet. Bu da yine dış kuvvet sorusu. Bakın şöyle. Şuna A diyorum. Şuna da B diyorum. Şimdi sağdaki çemberi kapatıp soldaki çemberden bir dış kuvvet yapmak istersem şöyle yazacağım. 4 çarpı 16 A çarpı A artı B'ye eşit. Hemen sağdaki çembere geçiyorum. Buradan da bir dış kuvvet yazıyorum. Yine A çarpı A artı B diyorum bakın. Bu sefer X çarpı birinci uzaklığım X. ikinci uzaklığım da X. Yani X kare. Yani şunu söylüyorum. A çarpı A artı B hem 4 ile 16'nın çarpımına hem de X ile X'in çarpımına eşit. Yani X kareye eşit. O zaman ben A çarpı A artı B'yi şurayı yani aradan çıkarttım. Burası artık yok. Şu ikisinin kuvvetini birbirine eşitledim. Buradan da her iki tarafın karekökünü alırsam arkadaşlarım. X eşit olur. E, 4 dışarıya 2 diye çıkar. 16'da 4 diye çıkar. 2 çarpı 4'ten 8'i işaretleriz. Bu sefer direkt cevabı işaretli. Evet 21 numarada tamamdı. Geldim 22 numaralı sorumuza. şöyle bir ayarladık. Evet. 6 ile 12'yi görüyoruz. Bakın şunu söylemiştik. Çemberin dışındaki bir noktadan iki teğetin kesiştiği nokta ile merkezden geçen doğru her zaman açıortay olurdu bu bir. Sonra şurada bakın açıortayın ayakları 6'ya 12. Yani 1'e 2. O zaman kolları da x'e 2x olmak zorundadır. Sonra bu dışarıdan çizilen teğetler dondurma kuralı demiştik. Buna göre birbirine eşit oluyorlardı ki O zaman burası da 2x olacak Şuraya x kaldı diyebilirim Hemen bakın şu doğruyla Şu 6 ve 12 ile Şu x arasında dış kuvvet yapabilirim Burayı görmeyin Bakın a noktasından dış kuvvet yapıyorum Birinci uzaklık 6 ikinci uzaklık 18 O halde 6 çarpı 18 Bu da teğet olduğu için Birinci uzaklıkla ikinci uzaklık eşit Yani x çarpı x x kare olacak Evet burayı da şöyle düzenlersek 36 çarpı 3 demektir bu 36 dışarıya 6 diye çıkar 3 içeride kalır 6 kök 3 olarak Cevabımızı işaretleriz Evet TAB TAB üçgeninin alanının TPA Yani şu sağdakinin soldakine oranı Nedir diye bir soru sormuş bize Burada da benzerlik yapıyorduk Arkadaşlar çok klasik bir soru demiştik Şu açıya A diyerek başladık Şimdi A'nın gördüğü yay şuradaki TA yayı ve şuradaki trabzon açısı da aynı yayı gördüğü için bu da A olarak isimlendirildi. Şuraya B diyelim. Bakın küçük üçgende A var, B var. Hadi şuraya da C diyelim. Büyük üçgene bakın. TPB ee, A var, B var. O zaman şu trabzonun tamamı da C açısı olacak diyebiliriz. Hadi benzerlik. Küçük üçgende B'nin karşısı 2, büyükte B'nin karşısı 4. Bu şu demektir. 2'ye 4 ise benzerlik oranları 2 katı demektir. Yani küçükte de A'nın karşısına ben K yazarsam, büyük üçgende A'nın karşısı 2K. Küçük üçgende C'nin karşısına 2K yazdıysam, büyük üçgende C'nin karşısına yani şuraya 4K yazmalıyım. O halde buraya da 3K kaldı diyebilirim ki alanlarını da K'ya A alanı düştüyse, 3K'ya 3A ya alanı düştü diyerek 3 bölü 1 olarak buluruz. Üçgenlerin alanları oranı. Cevabımız denizli. Evet 34 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Yine benzerlik yapacağımız fakat kirişler dörtgeninden faydalanmıştık köşe taşında. Şimdi şuraya A dersem karşılıklı açıların toplamı di kirişler dörtgeninde. Bakın şuradaki C, E, bir kirişler dörtgeni. O halde bu denizli açısının şu kısmı A'nın bütünleri olacak. Yani 180'e tamamlayanı 180-A'dır burası. Tabii ki bu durumda bunun dış açısı da mecbur ne olmalı? A. Şimdi aynı şekilde şuraya B yazarsam burası 180-B. Dolayısıyla burası B. Hadi şu açıya da C yazalım. Bakın şimdi şu küçük üçgenle şu kocaman üçgeni benzerleyebilirim. Şimdi burada A'nın karşısına 6 düşmüş. Büyükte A'nın karşısına 11 ile 7'nin toplamı 18 düşmüş. Yani bu şu demek 3 katı. O halde küçükte C'nin karşısına 5 düştüyse büyükteki C'nin karşısına 3 katı düşecek. Yani 15 gelmek zorunda cevap Edirne'den çıktı. Evet 25 numaralı sorumuzu çözelim aç ortaylar var. Yine benzerlik yaparak çözeceğimiz bir soru. Şimdi şu eşit açılara a, a diyelim. Bu a'nın gördüğü şu yay 2a, bu a'nın gördüğü yay 2a ve bu 2a'yı gören şu açıda a olmak zorundadır dedim. Şuraya bir b yazalım. Şuraya da bir c açısı yazalım. a, b, c. Şuna bakıyorum. a var, b var. O zaman şu açının tamamının c olması gerekir diyor. Hadi benzer diyelim şimdi. Küçükte a'nın karşısına x düşmüş. Şuraya yazıyorum. Hatta şuraya yazayım. Şurada yer var. X yazalım buraya. Ee, büyükte a'nın karşısına 12 düşmüş. Eşittir. Küçükte c'nin karşısına 12 düşmüş. Büyükte c'nin karşısına 7 artı x düşmüş. Şimdi hemen içler dışlar çarpımı yapalım. 12 çarpı 12. Eşittir x çarpı 7 artı x geldi. Şimdi burada tabi ki çarpanları ayırmadan faydalanmak istemiyorsanız hemen düşünün arkadaşlarım şimdi. Şunu biz güzel bir şekilde çarpalım. Mesela 12 değil de 4 çarpı 3 diye yazabiliriz bunu. İşte 6 çarpı 2 diye yazabiliriz biz bunu. Gibi farklı farklı şekilde yazabiliriz arkadaşlarım. Öyle de deneyelim şimdi isterseniz şurada. 12'yi 4 çarpı 3 diye yazalım. Bunu da 6 çarpı 2 diye yazalım şimdi 3 kere 2 6 ya da 4 kere 3 12 6 kere 2 12 oldu 4 kere 2 8 3 kere 6 18 hani farkları 7 olan iki sayının çarpımını arıyorum dostlarım ben hatta şurada şıkları da deneyebiliriz 6 yazsak mesela 6 ile 13'ün çarpımı olur 6 ile 13'ün çarpımı 144 değil yani 6 değil cevap 7 yazsak 7 ile 14'ün çarpımı 77 kere e, 4, 28 98 yapıyor 7 de değil 8 yazsak 8 ile 15'in çarpımı 88 kere 5 40 120 yapıyor bu da değil 9 yazsak 9 ile 16'nın çarpımı oluyor arkadaşlarım bakın bu oldu 9 ile 16'nın çarpımı 144'tür. cevap Denizli'den geldi Evet galiba yine bir benzerlik sorusuydu bu. ABD eşkenar üçgen. ABD. O zaman şuralara bir 60 yazalım. Şuna da X diyelim. Şuna da X diyelim. Şuraya da 60 yazalım. Şuraya da 60 yazalım. Şimdi şu Denizli ile Edirne'yi birleştirirsek. Canım kardeşim şuradaki açı. Şu açı. 60'ın tam karşısındaki açı olduğu ve şurası da kirişler dörtgeni olduğu için. Bu açının ölçüsü 120. Şimdi 60'ın şuradaki dış açısının da ölçüsü 120. Bakın şuraya A diyorum. 120A şuraya da B yazalım. Bu üç içerideki şu küçük üçgene bakarsanız 120 var, B var. O zaman mecbur buraya da A kaldı diyebilirim. Artık ben bu taradığım üçgenle şu büyük üçgeni benzerleyebiliyorum şunu. Çünkü açıları tıpatıp aynı. Evet, burada 120'nin karşısına X düştü. Büyükte 120'nin karşısına 6 ile 3'ün toplamı 9 düştü. Küçükte A'nın karşısına 6 düştü. Büyükte A'nın karşısına x düştü. x kare eşittir 9 çarpı 6. O da 3 kök 6 diye dışarıya çıktı arkadaşlar. Evet son iki sorumuz 27'deyiz. Teğetler dörtgeni diyor. DCyi 8 vermiş. Şimdi bu çemberin teğetler dörtgeni çizildiği zaman yani... Dış teğet çemberin merkezi çizildiği zaman dış teğet çember diyorum. Dıştan iç teğet çemberi oldu arkadaşlar dörtgenin. Şuralar hep birbirini ortalıyordu hatırlarsanız. Tam ikiye bölmek zorundaydı. D, C, 8 ise buralar 4, 4. Dondurma kuralından şu da buna eşit olduğu için bu da 4 ya da bu da eşit olduğu için bu da 4. AB 12 ise 6, 6. Yine dondurma kuralı yaptım. Buralar da 6, 6. İç teğet çemberin yarı çapını bize... 5 santim olarak vermiş. R eşittir 5. Dörtgenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Bunu biz sur dediğimiz alan formülüyle çözmüştük arkadaşlarım. S buradaki alan. Dörtgenin alanı. U çevrenin yarısı demiştik. R de iç teğet çemberin merkezi. Hepsi belli zaten. R belli 5. E, alanı zaten arıyorum. U da belli. Çevreyi bir bulalım. Bakın şurası 10 da buradan 20. Ee, şurası da 20 yaptı. Toplam 40 çevresi. Yarı çevremiz 20. Yarı çapımız 5. 20 çarpı 5'ten alanımız 100 geldi diyebiliriz. Evet yine ikiz kenar yamuk arkadaşlarım. Ve işte çemberi verilmiş. A, B, 8 ise hemen şuraya 4, 4. Bu da 4, bu da 4. 2 ise 1, 1. Bu da 1, bu da 1 diye yazalım. ABCD yamuğunun alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi yamuğun tabi alanını bulmak için yine ya üstteki soruda yaptığım gibi sur formülünü de kullanabilirim arkadaşlarım. Fakat bu sefer R'yi bilmiyorum. R'yi bilmediğim için sur formülünü kullanamayacağım. Ama ne yapabilirim? Normal yamuk alan formülünden şuradan bir yükseklik indirelim. Önce yüksekliklerini bir bulalım. Buradan da bir yükseklik indirelim. Şurası 2 ise bu ortası da 2'dir. Şimdi toplam 8'di ya burası. İkisi buradaysa şu 2 eşit parçaya 6 kaldı. Ki bu 6'yı da 3. 3 diye bunlar paylaştı. İkiz kenar yamuğun özelliğinden faydalandım birazcık da. Sonra şurada bakın 5'ti burası. Demek ki 3, 4, 5 üçgeninden burada 4 oldu. Şimdi yamuğun alan formülü neydi arkadaşlar Hani pratik olarak 4 çarpı şuradaki 5... 4 kere 5 20 yani cevabımız ama normal yolda nasıl çözüyorduk? Bir yamuğun alanı alt taban artı üst taban. Alt tabanımız 8 üst tabanımız 2. 8 artı 2. Bölü 2 çarpı yükseklik yani 4. Buradan 10 4 ile çarptım 40 2'ye böldüm. 20'yi yine buldum arkadaşlar. Evet. 28 tane soru çözdük tarama testimizde. Bir sonraki videomuzda da konu testi 1'i gömeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım öpüyorum şimdilik hepinizi. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.